Selamlar arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Video hakkında düşüncelerinizi de yorum kısmına yazmayı unutmayınız. Hadi videoya geçelim. Bu hafta oyuna girerken içerik indiriliyor mesajı ile karşılaşmış olabilirsiniz. Eklenen yeni şeyler sızdırıldı. Yeni eklenen dosya ile karakterin ismi ve enderliği de belli oldu. Dosyalarda bel, bazı baz yazdığı gibi yeni dosya eklendi. Bu dosya karakterin fotoğrafı olacak ama henüz belli olmuş değil. Yeni karakterin ismi çok yüksek ihtimalle, stiki olacak ve enderliği de destansı olacak ve güç liginde gördüğünüz üzere fotoğrafı henüz kesinleşmiş değil. İşte full oynanışı. Atıcı bir karakter ve büyük ihtimal star force, yani raf ve suquick takımının üçüncüsü olacak. Bu karakter oyundaki 5. atıcı olacak ve gerçekten güçlü gözüküyor. İşte tüm istatistikleri.